Arkadaşlar merhaba. İddaa Tahmin Kupan Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat 2021. Sizlere 6 tane maç hazırladım. 2 tane kupanım var. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar önceki videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlarımız şu an ekranda gözüküyor. Bohum maçına 2.5 üst dedik maalesef 3 tane direkt döndü. Craivo-Hermannstadt maçına 1'den bir 1 dedik. 1.85 orandan başarılı bir şekilde geldi. Üstünden endişeliydim dedim maç 1 0 da kaldı. Yine Schaafhaus'ın turn maçına 2.5 üst dedik. <gülüyor> Lustenio-Loftnis maçına yine 2.5 üst dedik arkadaşlar. 4.5 üstte gitti maç. Yine aynı şekilde diğer maçlarımız başarılı bir şekilde geldi. Meşelenkent maçı <gülüyor> dakika 16'da. Maç bir yani bir Tabii karşılıklı gol varına güvendiğimiz bir maçtı. Ve üstte gidecek maç dedik. Maç bir de kaldı. Karşılıklı gol varımız geldi. Videoyu dikkatli takip eden ve izleyen arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Mesela Boğum maçı iki tane pardon üç tane direğimiz döndü arkadaşlar. Üç tane direkten dönen maç var. Ee, top var. Boğum'un iki tane topu ev sahibinin Erzbilge'nin bir tane topu direkten döndü. Yapacak bir şey yok. Şans olmadıktan sonra bir şey yapamazsınız. Yine arkadaşlar ben Yine dört tane kupon tuturdum, Çok güzel bir şekilde geldi. 2.18 oran. Mappen Hallescar maçına ve Alborg Midland maçına bunları canlıdan aldım. Canlıdan da paylaşımlarımız olacak. Yine bir kupon daha göstereyim arkadaşlar. Yine canlıdan aldığımız 2.15. Yine aynı şekilde maç başlamadan iki buçuk üstüne güvendiğim bir maç ve canlıdan da girdim bunları ben. Tabii bunlar canlı değil. Yine 5.33 oranlık bir canlı kuponumuz var arkadaşlar. Ben daha önce videomda da belirtmiştim. Videoları atlamadan izlerseniz arkadaşlar kazanırsınız. Mesela bakın 14 dakikalık videomuzun ortalama görüntüleme süresi 2.48 e Sen bu, bu videoyu atlatarak zıplatarak izlersen bir şey anlamazsın. Sadece maçları alırsın Ve detayları kaçırırsın arkadaş Yani e, benim için fark eden bir şey yok İzlenmemiz gayet iyi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 131 kişiden sadece 8 kişi beğenmiş. O 8 kişiye teşekkür ediyorum. Ee, canlı paylaşımımız bu yüzden olmadı arkadaşlar. Ben size e, topluluk kısmından paylaşım yapacağım dedim. Yalnız videolara gereken özeni göstermediğiniz için şu anda canlı paylaşımı yapmıyorum. Yapmayacağım. Ama videolara beğeni gelirse gün içinde canlı maçları şurada göstereyim ben. Kanalımızın topluluk kısmında paylaşım yapacağım. Videolara gereken özeni gösterirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Şurada topluluk kısmına bastığınız zaman ben orada paylaşım yapmayı düşünüyorum. Ama videolara özen gösterilmiyor. Maalesef özen gösterilmiyor. Bu yüzden canlı paylaşımı yapmıyorum şu anda. Yani bir emek varsa bu emeğin karşılığını almamız lazım. Evet iki tane kuponumuz var dedik arkadaşlar. Maçlara geçelim hemen. <gülüyor> Vakit kaybetmeden. İlk maçımız arkadaşlar. Saat 16'da başlayacak. 1.45 3.50 3.90 1.45 3.50 3.90 Evet karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Maç birden bir bitebilir arkadaşlar. Tabi biz bu maçın üstünü aldık. Üst oranı 1.35 Karşılıklı gol var oranı 1.40 Hangisi aklınıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Bizim tercihimiz 2.5 üstten yana. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. 2.85 pardon 2.90 2.90 1.80 2.90 2.90 1.80 Evet karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç yine şu an 1.85 oldu 1.85 Evet karşılıklı gol var arkadaşlar ve üst beklediğimiz başka bir maç şöyle bir kontrollerini tekrar gözden geçireyim. Evet maç üste gidecek 1.55 orandan bu maçımızı da üst olarak değerlendirebilirsiniz. <gülüyor> Üçüncü maçımız arkadaşlar 1246 6 oran açılmış 124-6. Evet yine gördüğünüz gibi karşılıklı gol var ve üst. Tabii ben bunların analizini daha önce yaptığım için şu an girdiğim zaman üst ve karşılıklı golları gösteriyor. Karşılıklı gol var oranı arkadaşlar 1.70 biraz riskli ama denemeye değer 1.70 oranı var gelme olasılığı yüzde 80 Öyle söyleyeyim size ama iki buçuk üst oranı 1.40 Hangisi aklınıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz ben iki buçuk üstten yana kullandım bu tercihimi Hemen dördüncü maçımıza geçelim 2 25 3 2 15 2 25 3 2.15 Arkadaşlar bu maç biraz e, ters bir maç. Şuradan da bakın 2'den 1 bir bitebilir, 1'den 2 bit 1'den 2 2 de bitebilir bu maçımız. Yalnız üst ve karşılıklı gol olacağına güvendiğim bir maç. Karşılıklı gol var oranı 1.45, üst oranı 1.50. Hangisi sizin aklınıza yatıyorsa, onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arada 5. maçımıza hemen geçelim. 5. maçımız arkadaşlar 1.30 3.60 4.75. 1.80 3.64.75 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Karşılıklı gol var oranı 1.60 arkadaşlar. Üst oranı 1.45. Bizim tercihimiz üstten yana. Üst oranı 1.45 değerlendirebilirsiniz. 6. maçımız son maçımız arkadaşlar 2.25 3.10 2.15 2.25 3.10 2.15 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç karşılıklı gol var oranı 1.40 üst oranı 1.40 arkadaşlar biz üstten yana kullandık tercihimizi yani sizin de aklınıza hangisi yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kuponlarımızı da geçelim. Maçların başlamasına 4 saat var. 4 saat. E, siz de kontrol edebilirsiniz. Aklınıza yatmayan maçı değerlendirmeyin arkadaşlar. Evet ilk maçımız arkadaşlar Almanya Bölgesel Lig'den Elversberg Stuttgart maçı analizini yaptığımız maç Elversberg Stuttgart maçı ikinci maçımız yine aynı Lig'den Mainz 05 5 Stenbach 1921 yine bu maç ikinci maçımız Üçüncü maçımız arkadaşlar Slovakya Süper Lig'den Spartak Bratislava Pohroin maçı Dördüncü maçımız Hividovre Fremad Amak maçı Beşinci maçımız Danimarka birinci liginden arkadaşlar Hividovre Fremad Amak maçı saat 17'de başlayacak Beşinci maçımız İngiltere Ulusal Lig'den Sutton United Weldstone maçı saat 18'de başlayacak. Ve 6. maçımız İsviçre-Schallenge liginden neşeter samax Winterthur maçı. Maçlarımız bu şekildeydi. Kuponlarımızı verelim hemen. İlk kuponumuz arkadaşlar 2.03 orandan oluşuyor. Evpen-Ostende maçı 1.40-2.5 üst. 1.40 orandan ve Fortuna Start Ado Den Haag maçı 2.5 üst. İkinci kuponumuz arkadaşlar 3.15 orandan oluşuyor. Almanya Bölgesel Lig'den Güneybatı saat 16'da başlayacak. Alzenau Astoria maçı 2.5 üst. İkinci maçımız İsviçre Şallenge liginden Noşetar Samax Winterut maçı iki buçuk üst ve son maçımız Belçika ikincilik ilk etap Molenbeek Westerlo maçı iki buçuk üst maçlarımız ve kuponlarımız bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum bol kazançlar.